Bugün 31 Ağustos 2021 Salı Mars günündeyiz. İkizler burcundaki Ay güne değişken ve sosyal enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay, Terazi burcundaki Venüs'le üçgen açı yapacak. Sosyal ilişkilerimizde daha dengeli olabilir, huzur ve uyum sağlamaya öncelik verebiliriz. Estetik ve sanatsal konularla ilgilenmek, kendimize özen göstermek isteyebiliriz. Kişisel bakım ve estetikle ilgili yapacağımız olumlu değişimler kendimizi de daha iyi hissettirebilir. Öğle saatlerinde ikizler burcundaki ay, başak burcundaki Mars'a dik açı yapacak. Heyecanlı ve sabırsız olabileceğimiz öğle saatlerinde birçok konuyla ilgilenebilir ancak odaklanmada zorlanabiliriz. Sabırsız ve dürtüsel tavırlar riskli durumlar yaratabilir. Kaza ve sakarlık olasılıklarına karşı da dikkatli olmalıyız. Öğleden sonraki saatlerde ikizler burcundaki ay ile balık burcundaki Neptün arasında oluşacak dik açı Dengesiz ve yıpratıcı etkiler yaratabilir. Olaylara fazla duygusal yaklaşmak, gerekli sınırları koymamak, enerjimizi tüketebileceğinden dikkatli olmalıyız. Gerçekleri olduğu gibi görüp fazla idealist olmamaya çalışalım. Akşam ve gece saatlerinde ise İkizler Burcu'ndaki Ay, Kova Burcu'ndaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Ruh halimiz akşam saatlerinde daha iyimser ve neşeli olurken bu durum ilişkilerimize de olumlu yansıyabilir. İletişim, eğitim, ticaret ve sosyal alanlarda şanslı gelişmeler de olabilir.